Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda bir şirketin niçin öz kaynaklarını yükseltmek isteyebileceğine ve kişilerin niçin bu şirketin hisse senetlerini almak isteyebileceğine değineceğiz. Daha önceki videolarımızda bir şirketin sermaye artırmak istemesinin pek çok kaynağı olabileceğine değinmiştik. Yeni bir web sitesi yaptırmak isteyebilirler, yeni bir fabrika kurmak isteyebilirler Ya da mevcut fabrikanın üretim kapasitesini artırmak isteyebilirler. Yani pek çok değişik sebebi olabilir bunun Örneğimizde ise ben ve arkadaşlarımın iyi bir iş planı var ve şirketin yönetim kurulunu da biz oluşturuyoruz Bunlar bizim aktiflerimiz ve bu da bizim öz kaynağımız Şimdi bu şirketi kurduk ve 1 milyon liramız var. Ancak daha çok para lazım bize. Şimdi bir melek yatırımcıya gidiyoruz ve şirketimizi büyütmek için x milyon lira para istiyoruz kendisinden. Bu parayı bize vermek için şirketin ne kadarını isteyeceğini soruyoruz melek yatırımcıya. Melek yatırımcı aktiflerimizin değerini 1 milyon lira olarak belirliyor. Burada da 1 milyon adet hisse senedi var. Şimdi 1 milyon liralık aktif var, 1 milyon tane de hisse senedi var Yani şu an şirketin hisse senedinin bir tanesinin değeri 1 lira Melek Yatırımcı bize 2 milyon lira yatırım yapmaya karar veriyor Hisse senedi başına fiyat 1 liraydı Bize 2 milyon lira vererek 2 milyon adet hisse senedi satın alacak Bu, şirket kurucularının sahip olduğuydu, bu da bütün öz kaynak. 2 milyon lira yeni kaynak sağlanmış oldu. Daha önce 1 milyon adet hisse senedimiz vardı artık 3 milyon adet hisse senedimiz var. Melek Yatırımcı artık şirketimizin 2 bölü 3'üne yani %66'sına sahip ve bu durumda sermayemizi yükselttik. Arkadaşlar, halka açık şirket tanımını duymuşsunuzdur muhtemelen. Eğer bir şirket halka açıksa, hisse senetleri borsada işlem görüyor demektir. Bu şirket halka açık değil, dolayısıyla kaynak bulmak için melek yatırımcılara, girişim sermayesi şirketlerine veya benzer kuruluşlara başvurabilir. Dilerseniz başka bir örnek daha yapalım. Şimdi kuruluş aşamasını geçmiş, daha büyük bir şirket düşünelim aktifinde fabrikalar, arazi, nakit pek çok şey var. Belki bu bir ilaç veya teknoloji şirketidir. Aktifinde fikri mülkiyet hakları vesaire de olabilir. Bu da şirketin öz kaynakları. Yani hiç borcu yok. Bunlar da hisse senedi sahipleri yani ortaklar. Evet, bu ortakların bir kısmı bu şirket daha küçükken, şirkete yatırım yaparak ortak olmuş girişim sermayesi şirketleri olabilir. Kurucular da hala hisse senedi sahibi olabilirler. Yani bunlar eder. Eğer bu şirket kaynak yaratmak istiyorsa, birincil halka arz yapabilir. Önceki örnekte hatırlarsanız, şirketin hisse senetleri melek yatırımcılara veya girişim sermayesi şirketlerine satılmıştı ve hisse senetleri borsada işlem görmüyordu. Girişim sermayesi şirketi eğer bu şirketteki hisse senetlerini satmak isterse borsada satamıyordu. Bu hisse senetlerini satabilmek için başka bir girişim sermayesi şirketi veya yatırımcı bulması gerekiyordu. Yatırım yaparak bu şirkete ortak olmak isteyen kişi veya kurum, Önce bu şirketin değerinin ne olduğuna ilişkin bir çalışma yaparak önereceği fiyatı belirleyecek. Taraflar anlaşırsa daha sonra diğer hukuki işlemler tamamlanacak. Şimdi örneğimize geri dönelim. Bu şirket yüksek miktarda kaynak yaratmak istiyor, diyelim ki 100 milyon lira kaynak bulmak istiyor. Bu kadar büyük miktarda bir tutarı, tek bir yatırımcıdan temin etmeleri oldukça güç. İlk olarak halka arz'a karar veriyorlar. Şimdi bu halka arz sürecinde, yani şirketin halka arz öncesindeki değerinin belirlenmesinde, resmi kurumlardan ilgili onayların alınmasında, yasal sürecin tamamlanmasında, hisse senedinin satışı için tanıtım çalışmalarında ve Diğer işlemlerde, şirket bir veya birden çok finansal kurumla çalışıyor. Bu finansal kurumlar, ülkenin mevzuatına göre yatırım bankaları, aracı kurumlar veya diğer kuruluşlar olabilir. Halka arz yapıldığında, şirket gereken sermaye artışını bir tek kurumdan değil, pek çok yatırımcıdan sağlamış oluyor. Belki 1 milyon kişi bu hisse senetlerinden satın alarak bu şirkete ortak oluyor. Şirketin hisse senetlerinin hangi fiyattan halka arz edileceği, değerlendirmeyi yapan finansal kuruluş tarafından belirlenen değer aralığında şirket sahiplerinin de mutabakatıyla belirleniyor. Eğer şirketin değerlemesini yapan finansal kurumlar bu şirkete 50 milyon değer biçerlerse, halka arz öncesinde 5 milyon adet hisse senedi varsa hisse başına fiyat 5 lira oluyor. Şirket değerinin belirlenmesinde, pek çok değişik yöntem ve analiz kullanılır ve şirket değerinin doğru belirlenmesi, kritik öneme sahiptir. Şirket sahipleri, yapılan değerleme sonucu oluşan değerin düşük olduğunu düşünürlerse veya piyasadaki geçici koşullar belirlenen fiyata piyasada ulaşılamayacağını gösteriyorsa, halka arzı ertelemeye karar verebilirler. Şimdi bizim şirketimizde her şey yolunda gitti diyelim, değerleme ve piyasa koşulları uygun, yasal prosedürler tamamlandı ve şirketin hisse senetleri 10 lira bedelle halka arz edilecek Eğer 10 milyon adet yeni hisse senedi basılır ve bunlar tanesi 10 liradan satılırsa, bu şirket 100 milyon lira kaynak sağlayabilir Dilerseniz çizelim bunu, bu günler olsun, bu da fiyat İlk günde 10 liradan sattık ama değerlemeye ve satışı aracılık eden finansal kurum, hisse senedi fiyatının halka arzdan sonra yükselmesini istiyor. Eğer halka arz fiyatı olması gerekenden daha yüksek belirlenmişse, hisse fiyatı halka arzdan hemen sonra düşmeye başlar. Eğer hisse senedinin ihraç fiyatı olması gerekenden daha düşük belirlenirse, bu durumda da şirket ortakları hak talep ettikleri parayı almazlar. Peki, kişiler niçin halka arzan hisse senedi satın alırlar? Bunun temel olarak iki cevabı var. Ya satın aldıkları hisse senedinin fiyatının yükseleceğine inanıyorlardır. Birincil halka arzdan 10 liraya satın aldıklarını, çok kısa süre sonra çok karlı şekilde satabileceklerini düşünürler. Bu spekülasyondur. Örneğin 10 liraya alıyorum ama bir yandan da 15 liraya satacağımı umuyorum. Yani neden bu 10 lira değerindeydi ki zaten? Çünkü bunlar gelecekteki bir kazancın size ait olacağını belirtir. Örneğin bir ev varlıklarınızın arasındadır çünkü gelecekte içinde yaşıyor olursunuz ya da kira ödemezsiniz gibi. Bunlar da gelecekte belli bir getiri sağlayacağı umudu taşıyorlar. Bu da bizi diğer cevaba doğal olarak bağlıyor. Bir diğer teşvik eden şey ise bu şirketin dağıtacağı temettülerden yararlanmak olabilir. Biliyorsunuz, şirketler kar elde ettiğinde bunu hisse senedi sahiplerine temettü olarak ödüyorlar. Buraya bir hisse senedi örneği çizelim isterseniz, evet Bizim hisse senedimiz bu olsun Şirketimizin ismini de yazıyoruz, ATA şirketi Arkadaşlar, hisse senetlerinin belirli şekil koşulları vardır Özel kağıt kullanılıyordur, seri numarası basılıyor Nama veya isme olabiliyor, neyse çok detaya girmeyelim Ayrıca üzerinde her yıl için temettü kuponu oluyor Hisse senedi sahibi bu temettü kuponu karşılığında, o yılki şirket karından pay alıyor. Şunu da söylemeliyiz ki, bu işlemler uzun yıllardır elektronik olarak yapılıyor. Şirket net kar elde ettiği sürece, eğer net karı yatırıma veya başka bir yere yönlendirmiyorlarsa, hisse senedi sahipleri her yıl temettü ödemesi alır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, arkadaşlar hoşçakalın.